ve felç nedir hocam? İnme ve felç iki ayrı tabir gibi kullanılsa da temelde aynı. Beynimizin belli bir bölgesinin fonksiyonlarını çeşitli nedenlerle kaybetmesi sonucu bir takım uzuvlarımızı kullanamaz hale gelmemize biz inme diyoruz. Bu vücudun sol veya sağ tarafını tamamen tutan bir inme olabileceği gibi yüzün belli bir kısmını veya sadece konuşma fonksiyonunun İki şekliyle bazen konuşmayı ifade edemem, bazen de e, anlamsız konuşma şeklinde e, bozulması şeklinde olabilir. Bazen e, aslında gözdeki görme kaybı da inme anlamına gelebilir. E, dolayısıyla e, çeşitli uzuvlarımızın fonksiyonlarını kaybettiği duruma biz inme diyoruz. Ama sebep olarak e, uzuvların kendisinden ziyade beyinde o uzuvları ilgilendiren bölümün... E, Genellikle de damarının tıkanması neticesinde e, fonksiyonunu yerine getirememesi neticesinde olur. Peki belirtileri ne?